dakına bayılırım fazi. Böyle de şekiller vardı. Böyle de Ya benim duyduğum dediler ki kaleyi devirmişler. Ee, çocuk, çocuğun biri altında kalmış dediler. Ben de baktım. Ambulans falan gelmiş. Zaten çocuklar hep orada. Büyükler falan kaleyi sallıyor bazen şakasına. O yüzden olabilir. Sizin burada top sahası su yok herhalde? Bir arkada var ama orası ilkokulun oranında hocaları çıkarıyor. Almıyorlar bizi. Burada var. Burada da yerler beton olunca bazen top almak için kayıyorlar. O zaman da dizleri falan hep... E, kanıyor işte. O yüzden genelde orayı tercih ediyoruz. Biz hep oradayız. oynuyorsun Evet. O direkler devriliyor mu? Daha önce devrildi mi hiç? Çok. Altında kalan pek olmadı ama devrildi. <gülüyor> <gülüyor> Ne olmuş burada bugün? Kale devrimiş. Çocuk altında kalmış. Siz topu burada mı oynuyorsunuz? Evet, genelde burada oynuyoruz. Çünkü buranın altı halı olduğundan kayınca falan daha rahat kayılıyor. Orası beton olunca her taraf soyuluyor, kanatıyor. Peki bu direkler devriliyor mu? Hep sabit mi bunlar? Yok, onlar sabit değil. Yani. Direkt koymuşlar. Bir de altına şişe falan girince direkt öne yatıyor. Devrildi mi daha önce hiç? Evet, epey devrildi. Yor